Merhabalar 11 17 Ekim haftasına hoş geldiniz. Bu hafta gerçekten ara bir dönemi işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen terazi yeni ayı etkilerini bu hafta itibariyle hissediyor olacağız. Aynı zamanda 10 Ekim tarihinde satürn retrosunun bitmesiyle ve satürnün düz seyrine başlamasıyla beraber yeni bir sürece doğrudan giriş yapmış bulunmaktayız. 11 Ekim haftasının detaylarını şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve sonrasında burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, desteklerinizi göstermek adına abone olursanız e, çok sevinirim. Zil tuşuna basarak e, yeni gelen bildirimlerden de haberdar olabilirsiniz. Ve özellikle terazi yeni ayı sürecinde yaşadıklarınızı da yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdi bakalım bu haftanın gündemi nedir? 10 Ekim tarihinde Satürn retrosu bitiyor dedik. Satürn 6 derece kova burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak. Ve aslında bu haftadan itibaren e, haritamızda 6 derece kova burcunun bulunmuş olduğu evle alakalı konularda artık harekete geçebiliyor olacağız. Her ne kadar merkür retrosu devam edecek olsa da bu süreçte artık e, kafa karışıklığının bittiği ve daha sağlam adımlar atabildiğimiz o karmik dönem her neyse onun bedelini artık ödediğimiz bir sürece giriş yapmış bulunuyoruz 13 Ekim tarihinde venüs sekstil satürn açısı var venüs ve satürn arasında güzel bir etkileşim var aslında bu hafta genel olarak çok da destekleyici açıların olduğu bir hafta. Yani terazi ayının o sert etkilerini geride bırakıp özellikle ilerleyen haftalardaki etkileşimlere doğru ilerlerken bu hafta enerjimizi depolayabiliriz. Biraz daha modumuzu yükseltebiliriz gibi duruyor. Venüs Satürn sekstili ile beraber özellikle Satürn retrosunun henüz bitmiş olması ikili ilişkilerde uzun zamandır problem yaşayan, özellikle evlilikler, ortaklıklar uzun süreli, uzun vadeli ilişkilerde problemler yaşayanlar adına çok şifalı olacaktır bu süreçte. 6 derece yay ve 6 derece kova burcunda meydana geliyor bu etkileşim. Burada özellikle parasal anlamda önümüzü göremiyorsak, ilişkimizde önümüzü göremiyorsak, birkaç aydır bu alanda netliğe bir türlü ulaşamadıysak, bunu netliğe kavuşturabilmek adına, bir e, burada stabilize sağlayabilmek adına bir takım fırsatlar yakalayacağız gibi gözüküyor. 15 Ekim tarihinde de Güneş-Jüpiter üçgeni meydana gelecek. Güneş 22 derece terazi burcunda, Jüpiter'de 22 derece kova burcunda bulunmakta. Güneş-Jüpiter etkileşimi ile beraber özellikle parlayabileceğimiz, ön plana çıkabileceğimiz, şansımızı yeniden elde edebileceğimiz alanlar söz konusu olacak. Geçtiğimiz süreçte oldukça hırpalandıysak, oldukça zorlandıysak aslında bize bir takım şansların, kapıların açıldığını da fark edebileceğimiz bir etkileşimden bahsediyoruz. Güneş-Jüpiter etkileşimi ile beraber özellikle ateş ve hava grupları bundan pozitif yönde etkileniyor olacaklar. 16 Ekim tarihine geldiğimizde venüs üçgen kiron açısı var venüs kiron üçgeni var. Burada biliyorsunuz ki uzun zamandır Koç burcunda bu etkileşim 10 derece yay ve 10 derece Koç burcunda meydana gelecek yine Ateş ve Hava gruplarının pozitif yönde etkileneceği bir görünümden bahsediyoruz. Burada özellikle parasal bir takım sorunlar, ilişkisel bazı bir takım problemler, hayatımıza güzellikleri katma, hayatımıza keyif katma, neşe katma anlamında bizi yaralayan, sıkıntıya sokan nasıl bir konu varsa. Bunu iyileştirip şifalandırabilmek adına aslında bir takım fırsatlarımız olacağını görüyoruz. Yani bu hafta aslında bir onarım haftası gibi. ilişkisel bazda ve maddi bazda problemlerimizi telafi edebileceğimiz, kalıcı çözüm yolları bulabileceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Gerçekten geçmişte bir şekilde gözümüze... Batan e, sorunların özellikle terazi yeni ile beraber artık görmezden gelemeyeceğimiz sorunların çözümüne dair bir takım imkan ve olanakların geleceği bir etkileşim. Aynı zamanda e, bu etkileşimle beraber özellikle e, yaratıcı faaliyetlerin de olumlu yönde etkileneceğini söyleyebiliriz. Yani evinizi dekore ettirmek, e, sanatla uğraşıyorsanız bir şeyler tasarlamak, hobilerinizle ilgilenmek, güzel şeyler düşünmek ve sevgiyle aslında kendinizi şifalandırabilmek önemli Olacak gibi gözüküyor ve maddi anlamda da birçok kişi açısından güzel bir hafta olacağı benziyor açıkçası. Yine 16 Ekim tarihinde Merkür ve Venüs arasında güzel bir etkileşim var. Yine 10 derece terazi ve 10 derece yay burcunda meydana geliyor. Aslında Merkür, Kiron ve Venüs arasında güzel destekleyici görünümler var. Burada biliyorsunuz terazi burcunda meydana gelen yeni ayla beraber zorlayan bir etkileşim söz konusu olmuş olsa da artık bu alanda ikili ilişkilerde ortaya çıkan problemlerin veya yani maddi problemlerin şifalanması noktasında güzel destekler alabileceğimizi, belki birçoğumuzun güzel fırsatlarla karşılaşabileceği, eline bir takım paralar geçebileceği veya aşkla alakalı ilişkiler, ilişkiyle alakalı kaçırılan fırsatların telafi edilebileceği gibi durumlar söz konusu. Bu süreçte güzel ortaklıklar, maddi anlamda sizi ileriye götürebilecek tekliflerle karşılaşmak mümkün. Merkür de retro pozisyonda olduğu için özellikle geçmişte üzerine çok fazla düşündüğünüz uğraştığınız, iyileştirmek istediğiniz, daha güzel olsun istediğiniz konularla alakalı aslında bir geri dönüş almaya başlayacağınız süreçlerden bahsediyoruz. Bu arada tabii ki Merkür Retro sürecinde imzalarda bulunmak, kontrat imzalamak veya söz vermek, taahhütte bulunmak adına çok iyi bir zaman diliminde olmasak da Özellikle geçmişte başlattığımız girişimlerle alakalı neticeleri alma noktasında oldukça iyi bir zaman dilimi olacağını söyleyebilmemiz mümkün. Evet haftayı kapatırken 17 Ekim tarihinde. Güneş plüto karesiyle ile karşılaşıyoruz. Bu haftanın en sert görünümü ve hafta sonuna kadar aslında rahat olduğumuzu söyleyebiliriz. Güneş plüto görünümü burada yine terazi ve oğlak aksında özellikle koç yengeç terazi ve oğlak burçlarını biraz sert etkileyecek bir görünümden bahsediyoruz. 24 derece terazi ve 24 derece oğlak burcunda meydana gelecek. Bu etkileşimle beraber özellikle manipülasyona maruz kalabiliriz. E, biliyorsunuz hali hazırda e, plüto retrosu da bitmiş olacak. Geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz 5 ay boyunca bizi manipüle eden durumların belki de artık karşımıza somut bir şekilde çıkması söz konusu olabilir. Baba figürü, otorite figürü, ebeveynler veya resmi kurumlarla alakalı zorlanmalar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda egosal çatışmaların, ben sen e, kavgalarının ön plana çıkabileceği bir durum var. Burada resleşmek, ego savaşlarına girmek e, çok keyifli olmayacaktır. çünkü. Burada açıkçası bir mücadelenin kazananı olmayacak gibi gözüküyor mümkün mertebe olayın içine çok fazla dahil olmaya çalışmadan ilerlemek yerinde olacak gibi gözükmekte. Gördüğünüz gibi diğer haftalara nazaran daha sakin daha akışkan ve daha destekleyici bir haftadan bahsediyoruz. Ekim ayında böyle bir e, ara haftaya da aslında ihtiyacımız vardı. E, ancak tabii ki yine de yeni ayın etkileri ve tesirleri devam ediyor olacak ve Merkür'ün de retro olduğunu unutmamakta fayda var. Evet haftalık genel yorumlar bu şekildeydi. Şimdi Bakalım 12 burcu neler bekliyor ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta özellikle gelecek hayalleriniz, kariyer gelirleriniz, yeni rota çizmeye dair fikirleriniz noktasında şanslı olacağınız bir dönem söz konusu olacak. Yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz, kariyer hayatınızda kalıcı başlangıçlara imza atabilirsiniz. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerde de daha şanslı olacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz birçok koç burcu için. Bu hafta güzel ortaklık teklifleri de söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Hafta sonuna doğru kariyer hayatınızla alakalı bir kırılma yaşayabilirsiniz. Özellikle otorite figürüyle bir takım zorluklar söz konusu olabilir. Karşınızda insanların olduğunu görmek sizi biraz zorlayabilir ve sizde radikal bir hamle yapmak mecburiyetinde hissedebilirsiniz kendinizi. Ama hafta genelinde aslında kariyer hayatınızla alakalı güzel iyileşmeler var. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerinizi şifalandırabileceğiniz, yeni yol ve yöntemler bulabileceğiniz bir haftadan geçiş yapıyor olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta aslında oldukça iyicil etkileşimler söz konusu. Siz de ekstra kaynaklar, ödemeler, borçlar ve bütçenizle alakalı şanslı bir hafta da olacaksınız. Özellikle kariyerinizde yükselme, prim alacağı, ekstra kazançlar gibi noktalarda üstleriniz ve ebeveynleriniz tarafından desteklenme gibi güzel görünümler söz konusu. Yeni bir iş girişiminiz varsa bu alanda da şanslı haberler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra hafta sonuna doğru güneş plüto karesi ile beraber özellikle Sağlığınıza ve iş ortamınızdaki kişilere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. İş ortamından birileriyle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Seyahat planlarınız varsa, yeni görüşmeler varsa, yazılacak e-postalar, imzalar, kontratlar vesaire Bu alanda e, beklenmedik krizlerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Ancak genel itibariyle özellikle insanlar tarafından maddi manevi destekleneceğiniz e, ve iş ortamında kendinizi gösterebileceğiniz bir hafta olacak gibi gözükmekte. Tabi bu durum bazı insanları rahatsız edebilir gibi de gözüküyor hafta sonuna doğru. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları bu hafta geçtiğimiz haftalara nazaran biraz daha rahat bir hafta olacak gibi gözüküyor. Siz de bu etkiyi özellikle ikili ilişkilerinizde yaşıyor olacaksınız. Partnerinizden yana güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Hatta beraber bir seyahate, tatile çıkma durumu ortaya çıkabilir. Özellikle hukuksal süreçlerinizle alakalı da artık geri dönüşleri almaya başladığınız şanslı etkilerin söz konusu olduğu bir gündem olacak gibi ilişkisi devam edenler açısından... E, i̇lişkide güzel e, zaman dilimleri ortaya çıkacak. Bunun yanı sıra e, yeni ilişkilerle alakalı da aslında şanslı bir dönemde olacak ikizler burçları. Hafta sonuna doğru güneş plüto karesi bizleri biraz zorlayacak. Sizde bu etkiyi özellikle... Risk alma noktasında yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda çok fazla risk almamanızı. Aşk hayatınızda gizli bir olaya dahil olmamanızı tavsiye edeceğim. Aksi halde e, bu durum sizi biraz zorlayabilir gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta aslında geçtiğimiz haftaya nazaran çok daha rahatlayacağınız. Önünüzü görmeye başlayacağınız bir hafta olacak. Özellikle... Günlük rutinler, sağlığınız ve temponuz, koşturmacanızla alakalı güzel gelişmeler olabilir. İş hayatınızla alakalı sorumluluklarınız ve halletmeniz gereken işlerle alakalı da bu hafta itibariyle sürecin daha çok kolaylaşacağı bir gündem söz konusu. Bunun yanı sıra aynı zamanda aile yaşantınız, eviniz, yuvanızla alakalı da şanslı etkileşimler söz konusu olabilir. Uzun zamandır aradığınız ev alabilirsiniz, e, ev için kredi çekebilirsiniz. Elinize miras veya ekstra kazançlar, menkul veya gayrimenkul mallar giriş yapabilir bu hafta itibariyle. Hafta sonunda yalnızca güneş, bruto e, karesi biraz sizi zorlayacak çünkü bu etkileşim, 4 ve 7. evinizde meydana gelmekte. Özellikle evli olan yengeç burçları ikili ilişkilerde biraz manipülasyonlara maruz kalabilir. Bu ev, yuva, hane alanında özellikle partnerin baskıcı tutumları sizi biraz zorlayabilir gibi de gözüküyor. Ama haftanın genelinde baktığımızda süreç oldukça keyifli gibi. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran daha rahat edeceğimiz bir hafta olacak özellikle geçtiğimiz hafta ciddi iletişim problemleri yaşamış olabilirsiniz kendinizi ifade etmekte her zamankinden daha çok zorlanmış olabilirsiniz bu hafta özellikle venüsün yay burcunda yükselenize yapmış olduğu destekle beraber Aşk hayatınızla alakalı çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Birçok aslan burcunun kalıcı ilişkilere temel atacağı bir hafta olabilir. Bunun yanı sıra evliliği çocuk haberiyle taşlanacak aslan burçları da aramızda olabilir. Aynı zamanda uzun zamandır planladığınız bebeğiniz gibi baktığınız bir projenin artık hayat bulması, birilerinin size destek olması gibi çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bu hafta oldukça keyifli olacak gibi gözüküyor sizin adınıza. Hafta sonunda yalnızca dikkat etmemiz gereken güneş bürüt Var. Bu etkileşime baktığımız zaman özellikle sağlıkla alakalı ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü zihninizin çok aktif olacağını görüyoruz. Bunun yanı sıra yine iş ortamınızda, iş arkadaşlarınızda zaman zaman manipülatif durumlar içerisinde bulunabilirsiniz. Mobbing'e maruz kalabilirsiniz. O yüzden biraz daha sakin geçirmek, yararlı olacak gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları bu hafta geçtiğimiz haftalara nazaran daha rahat bir hafta olacak venüs yay burcuna geçiyor sizin yükselenize kare görünüm yapsa da özellikle ev yuva aile hayatınızla alakalı güzel şanslar getirecek gibi gözükmekte bu süreçte bilhassa Yeni bir düzen kurmak, yeni bir rutine dahil olmak namına güzel etkileşimler var. Belki yeni bir eve taşınabilirsiniz, ailenizle artık yeni bir rutin oluşturabilirsiniz. Aile içerisindeki problemleri veya iş dağılımını yeniden düzenleyebilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. Hafta sonuna doğru. Güneş Plüto karesi var. Bu bizi biraz zorlayacak. Bu etkileşim özellikle parasal alanda sizi zorlayabilir gibi gözüküyor. Önemli bir harcam, harcama yapmanız gerekebilir. Ee, biraz bütçeye dikkat edilmesi gerekiyor. Öfkeyle kalkan zararlı oturabilir. Her ne yaşıyorsanız kendinizi değersiz hissetmemeye gayret gösterin. Ee, ne kadar değerli olduğunuzu kendinize hatırlatmaya çalışın. Ufak bir maddi kriz ee, olsa da haftanın geneli oldukça keyifli gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran daha keyifli, daha akışkan bir hafta olacak. Özellikle terazi burcunda yani burcunuzda meydana gelen yeni ay ile beraber geçtiğimiz hafta oldukça zorlanmış ve kritik süreçler yaşamış olabilirsiniz. Bilhassa ikili ilişkiler anlamında. Bu hafta ise özellikle yay burcundaki venüsün çok büyük şekilde... Desteğini alıyoruz. Bu da 3. ev alanlarınızda özellikle güzel haberler, güzel teklifler, güzel kararlar alabileceğinizi göstermekte. Bunun yanı sıra birçok terazi burcu aşk teklifi ile karşılaşabilir, güzel bir projeyle alakalı teklifler alabilir. Aynı zamanda güzel haberler alacağınız ve artık kendinizi daha keyifli hissettirecek kararlara adım atacağınızı görüyoruz. Yalnızca hafta sonunda güneş plüto karısı var. Güneş burcunuzda plüto 4. evinizde. Bu alanda özellikle kendi güvenli alanınızda, konfor alanınızda, belki ailenizle veya evinizle alakalı konularda ufak bir gerilim yaşayabilirsiniz. Sizde her zamanki uzlaşmacı tavrınızdan uzak bir tutum sergileyebilirsiniz. Bu toplara çok fazla girmezseniz aslında oldukça keyifli bir hafta olacak gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran daha keyifli bir hafta olacak. Özellikle geçtiğimiz hafta bilinçaltı korkularınızla yüzleşmiş olabilirsiniz. Bazı kayıplar vermiş olabilirsiniz. Korktuğum başıma geldi demiş olabilirsiniz ve kendinizi çok iyi hissetmediğiniz bir hafta geçirmiş olabilirsiniz. Bu hafta ise özellikle maddi anlamda şanslı olacağınız bir haftaya giriş yapacaksınız. Yatırımlarınızdan, gayrimenkullerden, Ev ve aile yaşantınızla alakalı problemlerden aranacağınız, artık yavaş yavaş kendi değerinizin farkında olmaya başlayacağınız bir hafta başlangıcı olacak. Özellikle iş hayatınız ve gelirlerinizle alakalı bir takım yaralarınız varsa bunları telafi edebilecek, şifalandırabilecek güzel bir haftadan geçeceğinizi söyleyebiliriz. Hafta sonuna doğru güneş plüto karesi ile beraber biraz gerileceğiz açıkçası. Bu etkileşim özellikle sizi sinirsel olarak yıpratabilir veya yakın çevreniz, kardeşlerinizle alakalı e, gerilimler yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla ufak çaplı gerilimler yaşayabilirsiniz. Bazı beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Ancak haftanın genelinde e, güzel bir etkileşim var. Artık yavaş yavaş kendinizi bulmaya başlıyorsunuz. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta özellikle sizin haftanız diyebiliriz. Gerçekten parladığınız, herkes tarafından daha çok dikkat çektiğiniz ve fiziksel çekicilerinizin artacağı bir haftadan geçiş yapıyor olacaksınız. Bu hafta özellikle kalıcı anlaşmalar, sözleşmeler alanında şanslısınız. Bunun yanı sıra aşk hayatınızla alakalı da. Ee, şanslı etkilerin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bir şekilde parlıyorsunuz. Bir şekilde ön plandasınız. Ve geçtiğimiz haftaları telafi ediyor. Neteliktesiniz. Yalnızca hafta sonuna doğru güneş plüto karesi var. Bu biraz bizleri zorlayacak. Özellikle parasal konular, harcamalar ve kariyer gelirleriyle alakalı ufak çaplı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun dışında haftanın genelinde oldukça iyi durumdasınız. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta geçtiğimiz haftaki o zorlu dönemişten sonra aslında biraz rahatlayacağınız bir hafta olacak. Ama biraz kendi içinize dönebilirsiniz, dinlenmeye alabilirsiniz kendinize. Özellikle neye ihtiyacınız olduğunu sorgulamaya başlayacağınız bir süreç olacaktır. Özellikle geçtiğimiz hafta kariyer hayatınız ve maddi durumunuzla alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar bu hafta şanslı bir şekilde çözülecek gibi gözükmekte. Aile yaşantınızla alakalı da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, yalnızca hafta sonuna doğru güneş plüto karesi tekrar ufak çaplı bir gerilim oluşturabilir. Özellikle hangi yöne doğru gitmeniz gerektiği konusunda biraz sert tepkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve siz de kararınızdan şaşmak istemeyecek gibi gözüküyorsunuz. Burada manipülatif durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden daha temkinli olmak gerekiyor. Onun dışında genel itibariyle güzel ve keyifli bir hafta olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran daha keyifli bir süreç yaşayacağız. Özellikle yay burcundaki venüsün etkisini çok bariz bir şekilde hissetmeye başlıyoruz. Bu da sizin umutlarınız, hayalleriniz, sosyal çevreniz ve kariyer gelirleriniz noktasında etkili olacak. Özellikle geçtiğimiz aylarda satürn retrosu ile beraber hayatınızda sağlam bir temel kuramama gibi bir problemle karşı karşıya kaldıysanız artık hayallerinizin peşinden adım adım ilerlemeye başlayacak gibi gözüküyorsunuz. Belki yeni bir sosyal çevreye de dahil olabilirsiniz. Bunun yanı sıra güzel haberler ve güzel tekliflerle karşılaşacağınız bir hafta olacak gibi gözükmekte. Yalnızca hafta sonuna doğru güneş bülü karesi bizleri biraz zorlayacak. Burada bir takım korkularınız, kaygılarınızla tekrar tekrar yüzleşebilirsiniz. Rüyalarınız, kabuslarınız, uykusu alakalı bazı problemler ortaya çıkabilir ama haftanın genelinde baktığımızda oldukça keyifli. Güzel artık yönünüzü bulmaya başladığınız bir hafta olacak gibi gözükmekte güzel bir hafta dilerim önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın merhaba sevgili balık burçları bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran daha keyifli bir hafta olacak gibi gözükmekte her ne kadar yay burcundaki venüs sizin yükselenize karı yapacak olsa da özellikle Geçmişteki kayıplarınızı telafi edebilmek adına güzel fırsatlar yakalayacağınızı söyleyebiliriz. E, bu fırsatlar daha çok e, kariyer hayatınıza yönelik olabilir gibi gözüküyor. Güzel iş teklifleri alabilirsiniz, kariyer hayatında yükselme yaşayabilirsiniz. E, bunun yanı sıra parasal anlamda bir takım problemlerle karşı karşıya kaldıysanız bunları da çözümlemeye başlayacağınız bir hafta olacak gibi gözükmekte. Yalnız hafta sonuna doğru güneş plüto karesi biraz süreci zorlayacak gibi gözüküyor. Bu etkiyi de sizler parasal alanda yaşayabilirsiniz. Yani bir yerden beklediğiniz maddi destekler belki de çok beklediğiniz şekilde gelmeyebilir veya bu desteğin gelmesiyle beraber büyük bir külfet ve sorumluluk hissiyatı da beraberinde gelebilir ve bu durum biraz sizi zorlayabilir gibi gözüküyor. Bazı krizli durumları da yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak haftanın geneline baktığımız zaman keyifli bir hafta olacak gibi gözükmekte. E, güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Her birinize huzurlu, mutlu, sağlıklı, keyifli bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Özellikle terazi yeni ayı sürecinde yaşadıklarınızı ve geçtiğimiz aylarda satürn retrosu sürecinde yaşadıklarınızı e, yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Zil tuşuna basarsanız da e, bildirimleri açarak yeni gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbigeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın. <gülüyor>